Merhaba, ben Cihanlam, Bivel'in kurucusuyum. Bivel, yapay zeka destekli, kişisel sağlıklı yaşam asistanıdır. Fitness ve sağlıklı yaşam tarzı uzun yıllardır hep tutkum oldu. 20 sene önce ilk fitness ve wellness tesisini açarak başladığım bu sektörde binlerce müşteriye hizmet vererek ciddi alan uzmanlığı kazandım. Her birimiz ve dünya üzerindeki her insan sağlıklı, kaliteli ve iyi bir yaşam sürmek istiyor. Fakat sağlıksız beslenme, hareketsizlik, düşük motivasyon veya Psikolojik sorunlardan ötürü arzu ettiğimiz o iyi yaşama ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Örneğin dünyada fazla kilo problemi olan kişi sayısı 2 milyar kişiyi geçti ve maalesef hızla artmaya devam ediyor. İnsanlar diyet veya spor yaparak, kalori sayarak kilo vermeyi deniyorlar. Üstelik birçok kişi kilo al-ver döngüsü içerisindeki psikolojik bariyerlerin farkında değil. Bilimsel çalışmalara göre bu şekilde verilen kilolar %95 oranında geri alınıyor. Gerek kilo kontrolü, gerekse mutlu ve iyi bir yaşam sürmenin sırrı bütünsel bir zindelik yani wellness'tan ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kazanmaktan geçiyor. İşte Bivel well bu vizyonla ortaya çıktı. Bivel, well, kullanıcıların fit, sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmesi için ihtiyaçları olan alanlarda psikoloji temelli alışkanlıklar kazanmalarına yardım eden bir mobil uygulama. Bivel well, 3 branştaki uzmanların sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve psikoloji konularında Kullanıcı ihtiya ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğu içerikleri kullanarak otonom çalışıyor. Yapay zeka algoritmaları ile kullanıcısına %100 ona özel kişiselleştirdiği programları sunarak bütünsel koştuk yapıyor. Kullanıcının duygu durumuna göre onun motivasyonunu arttırıyor, takip ediyor ve onu eğitiyor. İlaveten onunla hedeflerini yönelik konularda sohbet ediyor ve düzenli iletişim kuruyor. Böylece kullanıcısını bu süreçte karşısına çıkabilecek, her zorlukta destekleyerek yalnız hissetmemesini sağlıyor. Uzman ekibimiz de tüm bu süreci takip ediyor. Bivel rakiplerinden farklılaşarak dünyada ve Türkiye'de ilk kez %100 kişiye özel, psikoloji temelli alışkanlık inşa eden, bütünsel koşuluk yapan ve otonom çalışan tek sağlıklı yaşam açısındadır. Dünyada 7 milyar kişi yani nüfusun %90'ı akıllı telefon kullanıyor ve ortalama günde 4 saat telefonda vakit geçiriyor. Artık gelecek yapay zeka ve mobilde. 2021'de global moli uygulama cirosu 690 milyar dolar oldu. Sağlıklı beslenme, fitness ve kilo kaybı pazarının büyüklüğü ise yıllık 1.3 trilyon dolar. Rakamlar ve fırsatlar inanılmaz. 2019 Temmuz'da Fitness Hocam adlı online beslenme ve egzersiz ile başlayan sürecimizde bugüne kadar toplamda 915 bin TL satış cirosu elde ettik. Bivali ise 2021 Temmuz'da yayın alıp 50 ayı itibariyle kullanıcı kazanmaya ve büyümeye başladık. 3 ay gibi kısa bir sürede 5000 kullanıcıya ulaştık. Hızla büyümek ve çok değerli bir şirket haline gelmek için yatırım toplamayı planladık. Aldığımız yatırımı ürün geliştirme, pazarlama ve yurt dışına açılmak için kullanacağız. Türkiye'den çıkan global bir süper asistan uygulaması haline gelmeyi planlıyoruz. Bir gün herkesin bir kişisel sağlıklı yaşam asistanına sahip olmasını hedefliyoruz. Siz de bir parçası olun.